Birleşik İnsanlık Realitesi mümkün mü? Bedenimize dönüp baktığımızda trilyonlarca hücre, mükemmel bir ahenk içerisinde çalışır, görevini yapar ve sorumluluklarını yerine getirir. Doğaya baktığımızda bitkiler, çiçekler, hayvanlar her bir tanesi kendi güdülerine ya da frekanslarına göre kendi ihtiyaçlarını, yapacakları işleri yapar ve doğanın bir parçası olarak da yaşarlar. Fakat insana gelince insan dünyanın yaramaz çocuğu gibi birazcık e, kendi başına buyrukluğu ya da etrafını döküp birazcık saçan haliyle çevresine de kendisine de olumsuz etkiler yapabilir. İşte burada bir taraftan insanı insan yapan çok önemli bir güç ve çok önemli bir yetenek seçebilme, kendi iradesiyle yön bulabilme, bir taraftan da bu seçim hakkını doğru şekilde sorumluluğunu alarak yapmamaktan dolayı işte meydana gelen durumlar. Bir taraftan dünyanın içerisinde aslında kendi alanını oluşturmak, dünyaya köklenmek durumunda. Yani ben denilen, ego denilen nefsini tanımak durumunda. Bir taraftan da bu kendi hücre alanını örüp fark ettikten sonra da çevresindekiler için, çevresindekilere de faydalı olabilmek durumunda. Mesela bedenle bir hücre eğer çok bencil ve obur ve bütün besinleri, her şeyi kendine almaya çalışıyorsa o hücre eninde sonunda kanser oluyor. Bir sokak içerisinde eğer diyelim ki her yeri beton yapan bir arsa komşunuz varsa, diğer yerlerin de hava almasını, teneffüsü zorlaştırıyor bütün ağaçları eğer kestiyse. İşte biz insanlar da eğer kendi ben merkezciliğimizden dolayı kendimize zarar vermeye başladığımızda çevremize ve dışarıya da aslında benzer zararları verebiliyoruz. Çünkü, hep bana dediğimiz zaman etrafımızdan da fazladan bir şeyler alarak ruhsal ve manevi oburlaşabiliyoruz. Oysa ki her birimiz aslında hem birbirimize bağlıyız hem de bireyseliz. Yani hem tek bir hücre olarak yaşamak, hayatımızı korumak ve devam ettirmek durumundayız. Ama bunun dışında da diğer hücrelerle, etrafımızdaki diğer canlılarla ama önce insanlarla ama ondan sonra da hayvanlarla, bitkilerle, doğanın tüm unsurlarıyla hatta daha ileriye gideceğim. Maddeyle, dünya ile, hayatla barış halinde olmak durumundayız. Çünkü ne toprak, ne toprağın içindekiler, ne hava, ne havanın içindekiler, ne su, ne de suyun içindekiler cansız değil. Her bir tanesi görevini yapan bu dünyanın, bu hayatın parçaları. Fakat insan olarak biz sadece kendine odaklı yaşayıp hayatta kalabilmek için başkalarına zarar verme durumuna girebildiğimizde de işte etrafımızı, çevremizi kirlettiğimiz gibi bu kirliliğin de bize bazı dönüşleri meydana geliyor. Yani bumerang gibi. Eğer sen bahçeni veya apartmanın önünü kirletiyorsan önce orayı sen kullanacaksın. Evet komşularına da zarar veriyorsun ama elinde sonunda bunu sen de kullanacaksın. Yani aslında dışarıya attığımız hem bedenimizden hem duygu ve zihnimizden kainata yolladığımız frekans çöpleri elinde sonunda önce bize ama bunun dışına da etrafımıza da yansıyor. Peki, hani dedik ya, birleşik insanlığın bir realitesi olabilir mi? Şimdi, geçilen dünyanın çeşitli evreleri var. Yani, bir klan, bir kabile kültüründen geçildi. Burada her birimiz hayatta kalabilmek ya da daha güçlü olup görünebilmek için aileye, çevremizdekilere, mahallemize, semtimize, şehrimize, ülkemize, insanlara her zaman daha fazla kucağımız açıp her birinden destek almaya çalıştık. Yani, Bazen anlatırım. Ben Malatya, Doğanşehir, Polat nahiyesinde şöyle bir şeye şahit oluyordum. Önce nahiyeler köyler arasında işte biz mesela Polatlıyız diyorlar. İşte daha ileri gidersek işte Doğanşehirli oluyoruz. Daha gidersek Malatyalı oluyoruz. Daha gidersek Doğanadolu'lu, daha da gidersek Türkiye'li. Dünyalı insan. Ama daha küçük yere geldiğim zaman bir bakıyorum ki aşağı mahalle, yukarı mahalle ya da evlerin içerisinde anneci, babacıya kadar bu iş gidiyor. Yani bir şeyci olmak, taraf olmak ve taraftar olmak aslında bizim bir taraftan daha o klan köklerimizden kaynaklanıyor. Yani taraf olmadan kucaklamayı öğrenebilmek. Bu ailenin içerisinde de, ülkenin içerisinde de ya da işte diyelim ki bir şehrin içerisinde de insanlara ve çevremizdekilere liyakatı ölçüsünde tanıdıklığımızdan ziyade aslında değer verebilmek ve onların değerinden faydalanabilmek. Oysa ki belki birçoğumuz üst mertebede herhangi bir yere gelsek ilk önce tanıdıklarımızı çağırıyoruz. Tabii ki tanıdıklarımızdan da faydalanacağız. Bildiğimiz aklın, değerin, eğer bir faydası varsa. Ama başta siyaset olmak üzere birçok kurum bildiğiniz gibi tanıdığın tanıdığıyla iş yapma realitesini yani klan realitesini hala devam ettirebilmekte. Ama emin olun ki her birimizin içerisinde bunun zerreleri ve nüveleri devam etmektedir. Yani gerçekten bir varlığa onun yetenekleri ve başarılarından dolayı değer verecek halde olabilmek Burada önceliktir ama aynı şekilde kendimize de bu şekilde bakarak yani kendimizin de değerlerini eşit şekilde ortaya çıkartmak üzere senin değerin neyse, senin kıymetin neyse senin bunu kendinin tanıyacağı bir durumdan olaylara ve hayata bakarak. Peki şimdi biz başkalarına yardım etmek durumunda mıyız? Yani sadece kendimize yardım etsek olmuyor mu diyebiliriz. Bir hücre şunu diyebilir mi? Yani ben yaşayacağım. Diğer hiçbir hücrenin önemi yok. İsterseniz siz ölün diyebilir mi? Yani mideniz ben tek başına yaşarım arkadaş. Ne barsağa, ne beyne, ne kalbe ihtiyacım yok diyebilir mi? Yani bu dünyada hepimizin birbirine ihtiyacı var arkadaşlar. Burası çok önemli bir nokta. Ben ünen olarak bir şeyler aktarıyorum ve anlatıyorum. Belki bunlara ihtiyacınız var. Ama siz olmasanız... Ben kime anlatacağım bunu? Değil mi? Bakın buluştuk. Yani birileri bunu dinlesin diye Ünal anlatabiliyor. Eğer dinleyici yoksa Ünal'a da gerek yok. Aynı şekilde sizler de hayatınızın çeşitli yerlerinde bazen kızmaya, bazen belki sevmeye, sevilmeye, bazen çalışmaya, bazen çalıştırılmaya ihtiyaçlar duyduğunuz için öncelikle her birimizin birbirine ihtiyacı var. Ve ne enteresandır, biz başka bir insana fayda ettikçe en fazla mutlu olabiliyoruz. Yani bu dünyada her birimize en çok tat veren şeylerden bir tanesi başka bir insana tat vermek. Tat verirken tat alabiliyoruz. Ama tabii ki tat alabilmeyi öğrenmek fark etmek ve kabul edebilmemiz çok önemli. Yani bu hayatın güzel tatlarını hayatımızın içerisine almayı kabul etmek her birimiz için çok kıymetlidir. Kainatın yüksek katlarında da biz burada kendi hayatımızın sorumluluğunu alarak başkalarına faydalı olabildiğimiz ve bu konuda da kendimizi vazife eder hissedebildiğimiz ölçüde bu katlar ve katmanlarda da aslında bazı liyakatlar alabiliyoruz. Yani bunun bazı incelikleri var. Bir tanesi, herhangi bir kimseye yardımlaşma esnasında acıyarak, onu aşağı ve düşkün görerek değil. Zaten bu yardıma senin ihtiyacın var ve sen yardım etmekten faydalanıyorsun. Yardım ederken, verirken, bazen şifalanırken, bazen bir ihtiyacı, bir eksikliği tamamlarken zaten kendindeki fazlayla dengeleniyorsun. Bu denge için oradasın. Ve bu aktarımda, yani bu verişte eğer bir de o varlığı hiç ayırt etmeden, severek, kucaklayarak alanla vereni aşağıda ya da yukarı görmeden bunu yapabildiğimizde ise gerçekten işte birleşik insanlık realitesine doğru bir basamak daha tırmanmış oluyoruz. Şimdi dedik ya, bu bizim sadece kendi ailemizden olanı değil, komşumuzu da. Sadece komşumuzu değil, mahallemizden olanı da, sadece mahallemizi değil, şehrimizi, ülkemizi ve bütün insanlığın aslında burada bir ve bütün olduğunu görerek, ayırt etmeden, yani onun realitesi ne olursa olsun, onun dini, onun gelenekleri, görenekleri ya da kültürü ne olursa olsun, herhangi bir ayrım gözetmeden, varlığı, varlık hakkıyla, yani yaratılanı, Yaratandan ötürü sevebilecek bir halde olmak işte Birleşik İnsanlık Realitesi'ne bizi bir basamak daha yükseltiyor. Bu ayırt etmeme hali doğal olarak tabii ki fikir farklılıklarını da kapsıyor. Herhangi birisi senin fikrinden olmayabilir. Bambaşka bir realitenin savunucusu da olabilir. Hatta ölümüne savunmak için kendini paralıyor da olabilir onu o haliyle kabul etmek ve kucaklamak durumundasın. Fakat onun fikrinden olmak değil, illa onunla beraber yürümek ya da onun yanında olmak, onu illa da evinin içine almak durumunda değilsin. Tabii ki seçim hakkını kullanarak kendine daha faydalı, kendi realite veya anlayışında sana fayda verecek ya da geliştirecek olanlarla ilerleyebilirsin. Yok eğer ee, sadece sevmiyorum diye o kişilere bir de onlar gibi davranışlarda bulunmaya kalkarsan işte o zaman birleşik insanlık realitiyenden aşağı düşüyorsun. Oysa ki bizim işimiz öncelikle olanı, var olanı kucaklamak. Var olduğu şekliyle şunu diyebilir miyiz? Ya yılan sen bak yerlerde sürünüyorsun. Haydi gel ayağa kalk. Dört tane ayağın olsun ve sen koşarak git. Hayır yılan sürünecek. Onun doğallığında, yapısında bu var. Etrafındaki insanların da bir realitesi, bir anlayışı var. Ve onlar o realite ve anlayışa girecekler. İşte bizi onu ne kadar kucaklayıp ne kadar o olduğu şekliyle kabul edebiliyorsak aslında birleşik insanlık realitesi daha da yükselecek. Yok eğer Kabul edemiyorsak ve bütün immetler illa bir olsaydı, bütün insanlar benim gibi görsün, benim gibi anlasın ve benim açımdan baksın demek işte ben merkezciliktir. Oysa ki biz ben merkezcilikten gerçekten kendi hayatının merkezine gelmeye davetliyiz. İşte o kendi hayatımızın merkezine gelip kürenin ortasından bütün dünyanın çevresindeki bütün varlıklara, Sadece artık insanlara değil, bitkilere, hayvanlara ve dünyadaki olan tüm varlıklara eşit mesafeden bakabildiğimiz o merkezde olmanın hali artık bizi birleşik insanlık realitesinden birleşik varlık realitesine götürecek. İnşallah her birimiz kendi içimizde bu yüksek realiteleri hak eder ve kucaklaşır, kucaklarız. Hoşçakalın.